Altyapı ve güvenilirlik önemli olan Diya'da ben o güveni gördüm, hissettiğim için herkese de kesinlikle tavsiye ederim. Açeliye Mazlacılık Kurucu Ortakları'ndan Özkan Bilir firmamız 2005 yılında kurulmuş olup 2013 yılında Anonim şirketi olarak faaliyetlerimize devam ettik. Bulut'ta maliyeti daha az olan kişi sayısını aza indirgeyip verimliliği artırarak işimizi daha da geriye götürebileceğimiz bir program arayışına girdim. ve Bu arada birçok programlar araştırdım. Bizim işimize yarayacak olan, verimli olan, gerçekten çözüm olan DIA ile tanıştık. Diya öncesi özel bir program kullanıyorduk. O özel programda iş yükü fazla, mağazalara ürün sevk etmemiz gerekirken işte sunucu, server bunlar ciddi bir zaman kaybı oluşturuyordu bizde. E, raporlar alırken yine aynı. Burada zaman kaybımız oluyor. Ama şimdi Diya ile 12 tane mağazamız bir de bayimiz var. E bunları Diya ile rahat bir şekilde yapabiliyoruz. Şimdi istediğimiz an işte yarın bir mağaza açıyorum desem oturup bunu kendim bile Hemen tanımlamalarını yapıp ertesi gün mağazamız faaliyeti sokabiliyoruz. %80 firmamız verimli bir hale geldi. Donanım maliyetinden kurtulduk. Yani onları ekstra bir işletmeye büyük yük. Şu an o yük, öyle bir maliyetimiz yok yani. Ürünler bizde tedarikçilerimizden hazır bir şekilde geliyor. Burada ürünler stoklarımıza işleniyor. Ürünlerin faturalı olarak, irsaliye olarak alışları yapılıyor. Alınan ürünler stoklarımıza, stok envanterlerimize giriyor. İlk aşama olarak bu şekilde. Girişler yapıldıktan sonra mağazalarımıza ürünlerin sevk edilmesi aşamasına geliyoruz. Bu aşamada ürünler, işte gerekli etiketleme, barkodlama bu kısımlar hazırlanıyor. Hazırlanan ürünlerimiz depo transferler yardımıyla mağazalara oradan transferler düzenleniyor. Ve mağazalarımıza sevkiyatlar bu şekilde yapılıyor. Yapılan sevkiyatlar sonrasında mağaza tarafımızda müşterilerimize perakende satış, mağaza satış destek modülüyle de müşterilerimize mağaza tarafında da satışlarını gerçekleştiriyoruz. Bu şekilde süreç böyle ilerliyor. Anlık bakmam gerekiyor. Mesela dışarıda olduğum bir yerde bir tedarikçimle ilgili sipariş geçmem gerekiyor. Hemen siparişe bakıyorum ne almışım. Ne satmışım, neler gelmiş, varyantlara varıncaya kadar kolaylığı var. Raporları, ödemem ne kadar yapmışım, anlık mesela fatura kesmem gerekiyorsa onunla ilgili mobilden rahat bir şekilde yapılabiliyor. Çok kolay bir şekilde, raporlara istediğim şekilde ulaşabiliyoruz. En önemlisi her yerden ulaşabilir olması yani. İnternetimizin olduğu her yerden rahat bir şekilde ulaşabiliyoruz. Bundan sonraki süreçte şimdi kendi mağazalarımızın yanında bayleşme adımlarını atacağız. Diayı da bayilerimizi de kullandırarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Dia kullanacaklara kesinlikle tavsiye ederim. Maliyetsiz, donanım maliyeti yok. Ulaşılabilir olması en önemlisi. İstediğimiz her yerden anlık, dakikalık ulaşabiliyoruz. Ha şimdi diyecekler ki ya artık teknoloji buraya geldi. Bütün programlara her yerden ulaşabiliyoruz diyebilirler ama burada altyapı ve güvenilirlik önemli olan. Dia'da ben o güveni gördüm, hissettiğim için herkese de kesinlikle tavsiye ederim. İşimizde yani %80 hızlılık ve verimlilik arttı. Onu kesinlikle o yönden söyleyebilirim. Özgürlük diyorum diğerinde de. Yani internetin olduğu her yerden ulaşabiliyorum. İşine özgürlük kat, işine diye kat.